Günaydın. Yeni hayatımızda yeni bir güne daha uyandık. Ben şahsen daha önce yaklaşık iki yıldır bu evde oturuyoruz. Daha önce balkonunda çıkıp böyle layıkıyla oturmadığımı fark ettim. Şimdi şöyle bir etrafa bakınınca, sesleri dinleyince mesela burada görmediğim ağaç türlerini görüyorum. Kuş seslerini duyuyorum uzaktan insanların evlerindeki sesleri duyuyorum hatta çok uzaktan gitar çalan bir komşumu duyuyorum eski hayatımda koşuşturmaktan fark etmediğim şeyler gerçekten de bütün endişelerimize rağmen kaygılarımıza rağmen bu yeni hayat bize normalde Fark etmediğimiz, durup üzerinde düşünmediğimiz, gerçek anlamda dinlemediğimiz, dinlesek de acelemizden tadına varamadığımız şeyleri sanki tekrar geri getirdi. Ee, hepimiz birbirimizin sanki daha çok yanındayız. Hekim arkadaşlarımızın kıymetini anladık. Sağlık çalışanlarımızın kıymetini anladık. Bize markete ekmek taşıyan, kamyonun, şoförünün ne kadar büyük bir emeği olduğunu bir kez daha fark ediyoruz. Soframıza gelen lokmanın ne süreçlerden geçerek geldiğini daha da iyi anlıyoruz. Bütün bunlar normalde fark etmediğimiz ya da dediğim gibi yoğunluktan içine giremediğimiz şeylerin daha güzel, daha sakin bir şekilde içine girmemize ve kıymetini bilmemize yol açıyor. Ve bu Kıymet bilme yani takdir duygusu da araştırmalar gösteriyor ki insanın stresini azaltan, sakinleştiren, ana döndüren ve e, otomatikman onu ya, duygu skalasının negatif tarafından pozitif tarafına alan bir şey ve e, sonuçta da bağışıklık sistemini yükselten bir şey. Gün içerisinde tabii ki olumsuz şeyler duyuyoruz. Haberler duyuyoruz. Ee, bir sonraki postumda haber dinleyelim ama nasıl dinleyelim diye birazcık daha detaya gireceğim. Ee, tabii ki olumsuz şeyler duyuyoruz. Haberler, gelen WhatsApp mesajları, Twitter mesajları. Ama fark ettiğimiz zaman bütün bunlar bize ne yapıyor? Yani bu bana iyi geliyor mu sorusunu sorduğumuz zaman kendimize. Ve gelmediğini fark ettiğimiz zaman... Bu farkındalık bile başlı başına yeni bir düzlem açıyor önümüzde. Dolayısıyla önümüzde iki seçenek olduğunu fark ediyoruz. Ben bana iyi gelen davranışı tekrar etmek istiyor muyum? Eğer cevabımız hayırsa yapabiliyoruz ya da yapamıyoruz. O ayrı. Ama en azından kendimizi iyi hissetmek istediğimizi ama bu tekrar tekrar yaptığımız davranışın, belki günde 20 kere baktığımız bir web sitesinin ya da 100 tane aldığımız negatif mesajı basıp derinlemesine okumanın bize iyi gelmediğini fark edip bu sefer yavaş yavaş bana ne iyi gelir sorusunu sormaya başlıyoruz bana ne iyi gelir sorduğumuz zaman da otomatikman beynimiz bütün olumluları, şükran duyacağımız şeyleri önümüze dizelemeye başlıyor bana ne iyi gelir? Mesela şu anda bir klasik müzik parçası dinlemek iyi gelir. Bana ne iyi gelir? 10 dakika nefes alıp vermek iyi gelir. Bunları birazcık daha, 1 bir dakikayla, 2 dakikayla başlayarak yapmaya başladığımızda ve bunun bize ne kadar iyi olduğunu gördüğümüzde eski alışkanlığımızı yavaş yavaş yenisiyle değiştirme olasılığımız artıyor. Yani birdenbire bir ekstremden diğerine geçip hiç haber seyretmemek, hiç olumsuz bir şey konuşmamak değil ama günlük hayatımızda daha bize iyi hissettirecek şeyleri yaparak, bunların sayısını arttırarak bu sürelerin daha fazla olmasını sağlıyoruz. Ve bu sürelerin daha fazla olması da bütün araştırmalar gösteriyor ki bağışıklığı destekleyen en önemli şey ruhumuza iyi geliyor. Kendimizi iyi hissettiriyor, sağlığımıza iyi geliyor. Dolayısıyla bundan sonra sık sık yaptığımız bir şeyi fark edelim. Orada bir an kalalım, ana gelelim ve şu soruyu kendimize soralım. Bunu yapmak bana iyi geliyor mu, gelmiyor mu?